Arkadaşım selamlar ben İsmail Hoca, SMHoca Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoşgeldiniz. Konu konu yeni nesil sorularla matematik serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 3. video yayında arkadaşlar. Bu da 3. video zaten. Gençler 3. videonun konusu da yeni nesil sorularla sevgili arkadaşlarım ilk 12 konu olacak. İlk 12 konudan bu 3. testimiz ve sorular hangi yayından bilgi sarmal yayınlarından birbirinden güzel 12 tane soru çözeceğiz bu videoda. Birbirinden güzel ifadesi öyle gelip geçici bir ifade değil gerçekten birbirinden güzel sorular var aklında bulunsun yani bu videoyu görüp hemen öyle geçme mutlaka bir iki sorusunu dinle. ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksın hiç merak etme şimdi pişman olmayacaksın yani izlediğine pdf ücretsiz biçimde açıklama kısmında videonun hemen altından mevcut buradan tek tıkla indirebilirsin ve bunu da söyledikten sonra artık vaktini daha fazla çalmayayım, seni daha fazla darlamayayım. E gel o zaman birlikte şöyle güzelce geçelim dersimize. Evet senle şöyle güzelce bir bakalım ilk sorumuza. İlk soru sevgili arkadaşlarım tam olarak ÖSYM'nin seveceği tarzdan bir soru. Ee, bir okuyalım sorumuzu ne demiş? 1'den 8'e kadar numaralandırılmış 8 tane kart. Her bir kutuda eşit sayıda o kart olacak şekilde A ve B kutularına atılacak. 1'den 8'e kadar bunlar A ve B kutularına atılıyor. Şimdi bu atışla alakalı bazı bilgiler vermiş bize. A kutusundaki kartların üzerinde yazan sayıların toplamı B kutusundaki kartların üzerinde yazan sayıların toplamının 2 katıdır denilmiş. Yani toplamda burada 2A puan varsa burada A puan olacakmış. Peki A ve B kutularındaki numaraları asal sayı olan kartların sayısı da birbirine eşitmiş. Buna göre aşağıda numarası verilen kartlardan hangisi kesinlikle A kutusunda değildir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle gençler bir A kutumuz var bir de B kutumuz var. Bu A ve B kutularına ben bu kartlar atacağım ama öncelikle şu ilk verilen bilgiyi biz bir aramızda çözelim. Şimdi nasıl çözeceğiz bunu? Normal şartlar altında 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamını bir bulalım isterseniz. Bunların toplamı sevgili arkadaşlarım 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2 ile rahatça bulabiliriz ki 36 yapar. Şimdi bunun puanı 2A bunun puanı A ise toplamda 3A puan 36 ediyorsa demek ki A puan eşittir 12 ymiş. Yani B kutusuna atılacak kartların numaralarının toplamı 12 o halde burası da kaç olur 24 olur. Şimdi 24'de 12 dedik tamam eyvallah. Şimdi gençler. A ve B kutularındaki numaraları asal sayı olan kart sayısı da birbirine eşitmiş. Burada toplamda kaç tane asal var bunu bulalım. Bak 2 asal, 3 asal, 7 asal bir de 5 asal. Toplam 4 tane asalımız var. Demek ki 2 asal bir kutuda diğer 2 asal da diğer kutuda olacak. Şimdi numarası, numaraları toplamı daha küçük olan kartlar B numaralı B'de olduğu için. B kutusunda olduğu için. O halde ben şöyle diyeyim. Mesela. Daha düşük olan numaraları 2 ve 3'ü gelin B'ye bir atalım bakalım. 2 ve 3'ü attık diğer tarafa da doğal olarak 5 ve 7'yi atmak zorundayız artık. Şimdi geriye kaldı sadece 4 top ve bu 4 topu da buraya yerleştireceğiz. Öncelikle B'dekilerin toplamının 12 olması gerektiğini biliyorduk. Burada 5 puan var kaldı 7 puan bu 7 puanı ben nasıl dağıtabilirim? E, geri kalanlar arasından bak asal olmayanlar arasından asal olmayanlar burada ne kaldı? 1 kaldı, 4 kaldı, 6 kaldı, 8 kaldı. e Şimdi toplamı sevgili arkadaşlarım 7 olması gerekiyorsa o zaman ben 1'i ve 6'yı buraya atarım toplam 12 olur. Geri kalanları da yani 8'i ve 4'ü de buraya atarsam buranın da toplamı 24 olur. Şimdi aşağıda e, numarası verilen kartlardan hangisi kesinlikle A'da değildir denilmişti. Bu duruma bir göz atalım. 5 e, bakın A kutusunda yer alabiliyor. 8 burada A kutusunda yer alabiliyor. 4 yine A kutusunda yer alabiliyor. Geriye 2 ve 6 kaldı. Bunlardan bir tanesini eleyebilmek için farklı bir duruma daha göz atmamızda fayda var. Şimdi biz 2, 3, 1, 6'yı buraya 5, 7, 8, 4'ü buraya attık ya. B'ye şunları atsak 2 ile 5'i atsam mesela. A'ya da 3 ile 3 7'yi atsak. Şimdi 2, 5, 3, 7 asallar. 2, 5 toplamı 7 yaptı. Buraya 5 puan daha koymam gerekiyor. E bu 5 puanı nasıl koyarım? 1 ile 4'ü buraya yazarım. 1 ve 4'ü buraya yazarım. Bak toplamı 12 etti. E geri kalanları da bak. 1, 2, 5, 4'ü buraya koyduk ya. Geriye kalan 8'i ve sevgili arkadaşım 6'yı da buraya koyarsam. Burayı topladığım zaman 24 yapar. Bak 6'da A kutusunun içerisine gelmiş oldu. Bu da tamam. Demek ki 2'yi hiçbir şekilde... A kutusuna koyamıyorum. Dolayısıyla e, bu numaralardan 2 kesinlikle A kutusunda olamaz arkadaşlar. Tamam. Güzel soruydu. Devam edelim. İkinci sorumuzda. Şimdi soru e, aslına bakarsam böyle e, kalemle çok işlem yapmadan çözebileceğin bir soru. E, neden kalemle çok işlem yapmadan çözebileceğin bir soru? Aslına bakarsam hani... Sorunun yazarı da bizden bunu istemiş. Yani kalemle işlem yapmana çok gerek yok be param demiş. Yani neden? Çünkü düşünmemizi istiyor. Tam olarak ÖSYM'nin bizden istediği gibi düşünmemizi istiyor. Aslına bakarsanız TYT'nin çoğunluğu bizden bunu istiyor. Yani düşünebiliyor mu? Acaba kolaya mı kaçıyor? Ezberci mi yoksa düşünebiliyor mu diye soruyor. Düşünmemizi istiyor o yüzden biz de düşüneceğiz. Ve bu tarz sorulardan fazlasıyla çözeceğiz. Birden 60'a kadar olan ardışık doğal sayıların her biri birer defa kullanılacak ve her kağıtta eşit adette sayı olacak biçimde ardışık olarak bir miktar kağıdın üzerine yazılıyor. Şimdi şöyle şöyle kağıtlar varmış. Yani Mesela burası tamamlanabilir şu şekilde mesela bu tarzda bir kağıt varmış. Bu kağıdın da burası yırtılmış. Kağıtlardan bir tanesinin bir kısmı şekildeki gibi yırtılmış. Buna göre bu kağıtlardan herhangi birine yazılabilecek en büyük sayı. Aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi burada aslına bakarsanız bir bölünebilme sorusu olarak da karşımıza çıkıyor bu. Örnek veriyorum. Burada yırtılan kısımdan şu, şu kısımda bir sayı olmasın. ya yani Bir sayı yoksa eğer demek ki bu kağıtlar ardışık olacak şekilde dörderli dörderli Sevgili arkadaşlarım bu şekilde yazılmış. Baştan sona kadar, birden 60'a kadar. Şimdi dörderli dörderli yazıldıysa herhangi bir kağıdın e, kağıt seçildiğinde orada yazan en büyük sayı 4'ün e, katı olacaktır haliyle. Değil mi? Yani mesela 8 olabilir. 12 olabilir, 16 olabilir. Eğer dörderli dörderli yazıldıysa. Yani şöyle düşünün. 1, 2, 3, 4. Bir diğer kağıtta 5, 6, 7, 8 yazacak. Bak 8. Bir diğer kağıtta 9, 10, 11, 12 yazacak. Bak 12 en büyük sayı. Bir diğer kağıtta 13, 14, 15, 16 yazacak. Bak 16. Gördün mü? Pekala. Bu şekilde yapılabilir. Ve böylelikle 3 tane şıkkı kafadan elemiş olduk. Tamam mı? Kafadan. Şimdi tabi burası 60'a kadar gelmiş. 60 biliyorsun 4'ün katı olduğu gibi altının da bir katı. Yani bir sayının ee, enerli enerli diyelim. Tamam mı? Ya da işte aşar aşar. Yani ne biçim kelimeler oldu bunlar? Ee, enli enli bir araya getirilip sevgili arkadaşlarım, e bu şekilde gruplanması demek aynı zamanda bu büyük sayının o sayıya bölünebilmesi de demek. E şimdi altışarlı altışarlı biz bunu halledebiliriz. Mesela 1'den 6'ya kadar. Daha sonrasında 7'den 12'ye kadar. Sonrasında 13'ten 18'e kadar bu şekilde sıralayabiliriz. Ve gördüğün üzere bu kağıt, yani şurada iki tane daha sayı varmış gibi düşünün. E bu kağıdın sonunda 6 var, en büyük sayı 6. Dolayısıyla 6 da olabilir ama 9 olamaz. Şimdi 9 niye olamaz? Onu düşünelim. 9 olabilmesi için 9'arlı 9'arlı gruplayabilmemiz gerekiyor gençler. E 9'arlı 9'arlı gruplarsak 60'ın tam katı değil. Yani 69'un tam katı değil. Dolayısıyla olmaz. Peki 9'a ne bölünüyor? 3 bölünüyor. 3'erli 3'erli sıralarsak hocam sayının sonundaki 9 olabilir ki... 3'ün ee, bir katı 60 Dolayısıyla 3'erli 3'erli niye saymadık olmadı Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bak hocam burada 9 var 9 oluyor Yani Niye sen şimdi cevap olarak 9'u işaret edin? Çünkü Ben son kağıdın 3'erli gruptan daha fazla Bir sayıya sahip olduğunu biliyorum Yani burada kesinlikle 3'erli sıralanmamış en az dörderli sıralanmış bizim bu sayımız. Dolayısıyla 3'erli 3'erli sıralayamayız. Yani cevabımız kesinlikle ama kesinlikle 9'dur. C seçeneğidir. İkinci sorumuzu da bu şekilde çözdükten sonra devam ediyorum. Üçüncü sorumla bir banka müşterilerine müşteri numarası olarak bu şekilde 7 haneli bir numaralama sistemi kurmuş. Bu sistemde ise sol taraftaki 3 tane haneye 3 basamaklı bir doğal sayı girilecek. Sağ taraftaki 4 tane haneye de sırasıyla sol taraftaki sayının... 3 basamaklı sayıdan bahsediyoruz 2'ye 3'e 5'e ve 9'la bölümünden elde edilen kalanlar yazılacak şimdi buna göre burada 3'le başlayan yani 300 küsür bir sayı var 3 basamaklı bu sayının sırasıyla 2'ye 3'e 5'e 9'a bölümünden kalanlar 1, 2 2 ve 5'miş demek ki bize soruluyor ki A kere B kaçtır e şimdi 300 AB sayısı var elimizde bu sayı İkinin katından bir fazla. Aynı sayı olduğu için eşittir diyorum. Üçün katından yine iki fazla. Eşittir diyorum. Beşin katından yine iki fazla. Ve dokuzun katından dokuz C. Bundan da beş fazla olduğunu görüyorum. Bir fazla, iki fazla, iki fazla, beş fazla. Ve bu sayı sevgili arkadaşlarım bize 300 AB, üç basamaklı sayısını veriyor. E şimdi... Ben buradaki bütün eşitliklere, bütün ifadelere, bakın 13 ekleyeceğim. 13 ekledim, 13 ekledim, 13 ekledim ve tabii ki buraya da 13 ekledim. Ne olur biliyor musun? Burası 2k artı 14 olur. Eşittir 3a artı 15 olur. Eşittir 5b artı 15 olur. Eşittir 9c artı 18 olur. Bu da 300ab artı 13'tür. Ve şimdi dikkat, şimdi dikkat. Burası 2'nin, burası 3'ün, burası 5'in ve burası 9'un katı oldu. Tamam. O zaman 2'nin, 3'ün, 5'in ve 9'un ortak katını düşüneceğiz ki 2, 3, 5, 9'un ortak katı 90'dır. O halde arkadaşlarım şöyle diyeceğiz. 90 eşittir 300 AB artı 13. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. E niye olmasın? Çünkü burası 300 küsür bir sayı zaten. Yani 90'ı nasıl versin onu çeklediğimiz zaman değil mi? O zaman şöyle diyelim. Burada, burada... Bizim ilk sağlayan sayımızı bulalım. Yani ben bu eğer şuradaki sayıya bir A, büyük A dersem A artı 13. İlk sağlayan sayı A artı 13'tür. O zaman A sayısı kaçtır? 90'dan 13 çıkarırsınız arkadaşlarım. Ne gelir? 77 gelir. Şimdi 77 olabilirdi. Bunların ekokları 90 olduğu için şimdi 90 90 ekleyeceğim üstüne. 90 ekledim. 167 olabilir. Buna 90 eklerseniz 257 olabilir. Buna 90 eklerseniz 347 olabilir. Ki, ki işte bizim bu 300 AB dediğimiz sayı 347 olabilir. İşte bizden istenen burası 347 ise A kere B'ydi. A 4'müş, B de 7'ymiş. 4 kereydi 28 yapar cevabımızda D seçeneği olur deriz. Evet, çok güzel çözdük. Devam ediyoruz dördüncü sorumuzda. Yine çok güzel bir bölünebilme sorusu. 3000A440B e, ve 2000 A170B dört basamaklı doğal sayılar Ömer'in elinde uzunlukları 3A4B milimetre ve 2A7B milimetre olan iki farklı çubuk var Ömer bu çubukların ikisini de uzunlukları milimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde kendi içlerinde özdeş 7 parçaya bölmek istiyor bakın 7 parça 7 parça ve şu ilk böldüğünün sonunda da 3 milimetrelik bir fazlalık kalıyor Bunda da ne kadar milimetre olduğunu bilmediğimiz bir fazlalık kalıyor. Bölme işlemi sonucunda uzun olan çubuktan 3 milimetrelik bir parça arttığına göre kısa olan çubuktan kaç milimetrelik bir parça artar diye sorulmuş. Şimdi burada şunu fark etmek gerekiyor. 3A, 4B ve 2A, 7B sayıları gençler birbirinden çıkarıldığı zaman bir sonuç elde edilebilir. Mesela B'den b çıktı 0 çünkü B'ler ve A'lar hala aynı basamakta. B'den B çıktı 0, 4'ten 7 çıkmaz, 14'ten 7'yi çıkardık 7. Şimdi şurası a 1 oldu ya onluk kaldığımız için a eksi 1'den a çıkmayacaktır. Bir 10 eklersek a a artı 9'dan a'yı çıkardık 9 ve burada da 0 kaldı. Yani farkları 970'miş. Şimdi aslına bakarsanız şunu yapıyoruz biz. Bizim bu 2a7b sayımızın 7 ile bölümünden kalanı elde etmek istiyoruz ya biz. Eşittir 3a4b eksi 970 diyebiliriz artık. Çünkü büyüğün küçüğünden farkı 970'di unutmayın. Şimdi şunun 7 ile bölümünden kalanın biz 3 olduğunu biliyoruz. Acaba şu kısmın 7 ile bölümünden kaç? Bir de bunu hesaplayalım. 970'i tabii ki 7'ye böleceğiz arkadaşlar. 1 defa var. 7 çıkardım 2. 27'nin içerisinde 3 defa var. 21 çıkardım 6. 60'ın içerisinde 8 defa var. 56 çıkardım 4. Bak kalan kaçmış? 4'müş. Tamam. Şimdi büyük sayılarla işlem yapmak yerine... Kalanlarla işlem yapmanın daha mantıklı olduğunu her bölünebilme dersinde söyledik. Bunu TYT video ders kitabında da anlattım. Şimdi kalanları birbirinden çıkaracağız. Yani 3 kalanından 4 kalanını çıkarırsak eksi 1 kalanını elde ederiz. Eksi 1 kalanını elde ederiz. Ya hocam kalan dediğimiz şey eksi 1 olabilir mi? Olamaz. Pozitif olsun diye buna neye bölüyorduk? 7'ye o zaman 7 ekleyeceksin ve kalanın 6 olması gerektiğini bulacaksın. O halde cevabımız da E seçeneği olacak diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Evet arkadaşlarım dördüncü sorumuzu da çözdükten sonra şöyle ilk sayfamızı çözmüş olduk. Gayet deli dolu bir sayfa oldu. Çok güzel sorular vardı bunların içerisinde. Ki biliyorsun genel itibariyle ilk konular matematiğin ilk konuları yani temel kavramlar kısımları Biraz e, nasıl diyeyim sıkıcı olabiliyor özellikle anlatması hadi siz dinlerken sıkılıyorsunuz eyvallah ama anlatması daha da sıkıcı emin olabilirsin. E, ama buradaki soruların hiçbirinden sıkılmadım ben çözerken umarım sen de öyle hissetmişsindir sen de dinlerken sıkılmamışsındır. Evet arkadaşım şimdi devam ediyorum ikinci sayfamdaki beşinci soruyla aynı asal sayılar aynı renkteki kartlara yazılacak biçimde. Bir, bir sayının faktöriyelini oluşturan asal sayılar farklı kartlara yazılmakta. Örneğin 4 faktöriyel sayısının sadece 2 ve 3 asal çarpanları vardı. Ve 4 faktöriyel demek 2 çarpı 3 çarpı 4 olduğundan burada 2 üzeri 1 var. Burada 3 üzeri 1 var. Burada da 2'nin karesi var. Yani toplamda 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 var. Buradaki 2'den gördüğünüz üzere 3 tane olduğu için 1, 2, 3 tane kartımız hem aynı renge pembeye hem de 2 ile yazılmış ve bir tane de 3 olduğu için onu da yeşille gösterip üzerine 3 yazmış. Farklı asal çarpanların tamamı farklı renkteki kartlara yazıldığına göre 15 faktüryel sayısını oluşturan asal çarpanlar kartlara yazılırsa eğer farklı renkteki kart sayısı yani toplamdaki asal birbirinden farklı asal çarpanların sayısı tüm kartların sayısına kaçta kaç olur yani oranını sorulmuş şimdi o zaman şöyle diyelim aslına bakarsanız 15 faktüriyenin içerisinde kaç tane 2 kaç tane 3 kaç tane 5 kaç tane 7 11 ve 13 olduğu sorulmuş 13'ten sonraki asal 17 olduğu için ve 15 faktüriyen 17'den daha küçük yani 15 17'den daha küçük olduğu için içerisinde 17 çarpanı bulunamaz o halde biz bunları bulalım yani ben bu 15 faktüriyeli şu şekilde ifade edeceğim 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri C çarpı, 7 üzeri D çarpı, 11 üzeri E çarpı, 13 üzeri F biçiminde ifade edeceğim. Buradaki e, benim işim A, B, C, D, E, F ile. Şimdi o halde 15 faktörünün içerisindeki iki asallarını nasıl buluyorduk? Bu arada biz şu an bir şeyi bulduk aslında fark etmeden. 2, 3, 5, 7, 11 ve 13, 15 faktörünün içerisindeki asal çarpanlar olduğundan demek ki bize totalde sevgili arkadaşlarım 6 tane katılıyor. E, bu şekilde ne lazım? Şurada tam olarak yazmıştı. Ee, işte şurada. Sayısı Sonuçta Asal çarpan farklı renkteki kart sayısı 6 olur. Bölü. Şimdi bana tüm kartların sayısı gerekiyor. Yani A, B, C, D, E, F'yi bulacağım. 15 faktör içerisindeki 2 çarpan adedini bulabilmek için 15'i durmadan 2'ye böleceğim. 15'i 2'ye böldüm 7 defa var. 7'yi 2'ye böldüm 3. 3'ü 2'ye böldüm 1. Şimdi bunları toplayalım. 1, 3... Ve 7 daha 11 yapar. Demek ki 11 tane ikimiz var artı. Yani 11 tane 2 yazan kartımız olacak. Şimdi 15'in içinde kaç tane 3 var bunu bulalım. 5 defa. 5'in içinde 3 de 1 defa. 1 ile 5'i topladık 6. Yani şu 11'miş bu 6'ymış. C'yi bulalım yani kaç tane 5 var. 15'i 5'e bölersek 3 geldiğini görürüz. Dolayısıyla 3 tane 5'imiz var artı. 7 olursa 15'i 7'ye böldük 2 geldi demek ki buraya 2 yazacağım D'de 2 oldu artı 15'in içinde kaç tane 11 var 1 tane ve 15'in içinde kaç tane 13 var Tabii ki 1 tane dolayısıyla 1 artı 1 yazdım demek ki bunlar da 1'miş işte sonuç bu şimdi gel bunları toplayalım seninle 11 6 daha 17 3 daha 20 22 2 daha 24 yapar. 6/24 bize cevabı verir. 6/24 de 1/4'ün ta kendisidir. O halde cevabımız da E seçeneğidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Tamam? Güzel soruydu. Devam ediyorum 6. sorumla. Şimdi burası da yine açık söylüyorum. Kalemle işlem yapmana gerek olmayan bir soru. Bir bakalım. Her biri 10 eş parçaya ayrılmış 2 litrelik ABC şişelerinden A şişesi tam dolu B ve C boş. A şişesindeki suyun bir kısmı B ve C şişelerine boşaltıldıktan sonra A ve B şişelerinin görünümleri de aşağıdaki gibi olmuş. E buna göre son durumda C şişesindeki bulunan su miktarının başlangıçta A şişesinde bulunan su miktarına oranı sorulmuş arkadaşım. Şimdi burada 0 ile 1 arası ve 1 ile 2 arasına bakacak olursam 1, 2, 3, 4, 5 tane eş parçaya ayrılmış. E, ya da tamamı bunun 2 litrenin tamamı 10 eş parçaya ayrıldıysa demek ki her bir parçanın hacmi 0.2 litre olacak tamam mı? Bu bir. İkincisi bunun tamamı doluydu ve e, gördüğün üzere şuradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça yani 1.2 litrelik kısmı boşaltılmış ve bunun 1 litresi B'ye boşaltılmış. O zaman C'ye ne kadar boşaltılmıştır? 0.2'ye kadar boşaltılmıştır. Yani şuraya kadar. Şimdi bizden istenen şu. C şişesinde bulunan su miktarının yani 0.2 başlangıçta A şişesinde bulunan yani 2'ye oranı sorulmuş. E 0.2'yi 2'ye bölersek 1 bölü 10 gelir. Bu da bize 0.1'in ta kendisini verecektir. Cevap A seçeneğiydi sevgili gençler. Evet sol sütunumuzu bitirdik. İkinci sayfamızın sağ sütununun ilk sorusu olan yedinci soruya bir bakalım birlikte. Bir otelin açık büfesinde ABC ekmek sepetlerine sırasıyla 320, 240 ve 160 gramlık ekmekler 8 eş parçaya ayrılıp şekildeki gibi yerleştirilmiş arkadaşlar. Şimdi burası 320 gramsa burada 8 tane ekmek varsa her bir ekmeğin 40 gram olduğunu. Burası 240 e, gramlık sevgili arkadaşlar. 240'ı. Ben yine 8'e bölersem buradaki her bir dilimin 30 gram olduğunu, burası 160'mış 8'e bölersek her bir dilimin 20 gram olduğunu anlayabiliriz. Osman ve iki abisi açık büfe kahvaltıya iniyorlar. İki abisi de ekmek sepetlerinden eşit ağırlıkta ekmek aldıktan sonra sepetlerin görünümü aşağıdaki gibi olmuş. Şimdi ikisi de eşit ağırlıkta ekmek almış. Şuradakilerin tamamı alınmış bir kere 160 almışlar o kesin Buradan 6 parça ekmek almışlar 6 kere 30 180 de buradan almışlar Buradan da bak 7 tane kalmış Demek ki bir tanesini almışlar Buradan da 40 gramlık ekmek almışlar Toplam 40 160 daha 200 180 daha 380 gram ekmek almışlar e İkisi de eşit ağırlıkta aldıysa Ben bunu ikiye bölerim ve derim ki Abilerinden her biri 190'ar gram ekmek almış diyebilirim 190 190 ekmek almışlar Şimdi buna göre A ve B sepetlerinin her birinden en az bir ekmek alacak Osman abileriyle aynı miktarda ekmek almak isterse eğer A sepetindeki ekmeklerin kaçta kaçını almalıdır diye soruluyor bize. Şimdi ikisinden de birer tane alacağı için 40 buradan 30 da buradan aldı toplam 70 e geriye kaldı 120 gram ekmek bu 120'yi nasıl alır? Şimdi burada bir tane 30'luk kalmıştı dikkat edersen. Ben buradan bir tane 30'lu alırsam geriye 90 kalır ve sadece A sepetinde ekmek kaldığı için A sepetinden almaya devam edecektir ama 90'ı tamamlayamaz. Demek ki ben B sepetinden başka ekmek almayacağım. Yani buradan bir tane ekmek aldım buradan bir tane almıştım geriye 120 gram ekmek kaldı. Bunu da 3 parça daha buradan alarak tamamlarım. 3 kere 40 120 yapar çünkü. Şimdi ne demişti? Ee, almak isterse A sepetindeki ekmeklerin kaçta kaçını almalı Burada 7 tane vardı ve 1 artı 3'ten 4 tanesini almalıdır Yani 4 bölü 7'sini almalı O halde cevabımız C seçeneği olur deriz 7. sorumuzu da çözdük ve devam ediyorum 8. soruyla 50 cm'lik gençler Bir cetvel ile dikdörtgen şeklindeki bir cismin uzun kenarı Yukarıdaki gibi iki farklı durumda ölçülmüştür deniliyor A'nın B'den mutlak farkı 20'ymiş bu cismin uzun kenarının santim cinsinden alabileceği değerlerin çarpımı soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben bu cismin, dikdörtgen cismin uzun kenarının burada A santimetre olduğunu görebiliyorum. Tamam. Burada da 50 eksi B santimetre olduğunu görebiliyorum. Yani aslında şunu söyleyebilirim. A o zaman 50 eksi B'ye tam olarak eşittir. Eksi B'yi bu tarafa fırlatırsak A ile B'nin toplamının da 50 olması gerektiğini net olarak söyleyebilirim. Şimdi burada a artı b eşittir 50. Tabi şöyle bir durum var. a eksi b'nin mutlak değeri 20 ise o halde şunu söyleyeceğim. a eksi b ya 20'dir ya da a artı b 50 iken b eksi a 20'dir. Sonuçta a eksi b'nin eksi 20 olma ihtimali de var. a eksi b eksi 20 ise b eksi a da 20 olur. Şimdi o halde ben bunları İki kere taraf tarafa toplayacağım. Burada artı b ve eksi b giderse 2a eşittir 70 ve a eşittir 35 gelir. Buna göre de b 15 olur. Aynı şekilde bunları toplarsam a'lar gider. 2b eşittir 70 olur. b burada 35 olurken bu sefer a 15 olur. Ve ne demişti? Bu cismin uzun kenarının santim cinsinden alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuştu bize. Bunun santim cinsinden bir kenarın uzunluğu A santimetreydi. A burada bir 35 bir de 15 oluyorsa alabileceği değerler bunlardır. Bizden de 35 çarpı 15 istenmiş demek oluyor. Bu da bize 525'in ta kendisini verir. O halde cevabımız D seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Evet yine çok güzel bir soruydu. Ee, bakın sorular zor değil. Bak açık konuşuyorum. Birkaç tane zaten yorum gelecek şimdi. Biliyorum hocam biraz daha zorlayabilir miyiz diye. Bunun sebebini daha önce açıkladım. Ee, geçen senede hep söylüyordum. Ben zor soruları sizlere gösterebiliriz, çözebiliriz. Onda sıkıntı yok. Ama sana emin ol, adın kadar emin ol, bir kıymeti olmaz. Çünkü zor soruları çözebilen, ÖSYM'in hazırladığı soruları da çözer diye bir mantalite yok. Bak yok. Burada önemli olan şu. ÖSYM'nin stiline uygun sorular çözmek. Sınavdan önce. ÖSYM'nin tarzını anlayabilmek önemli. Sen eğer bunu yapıyorsan ÖSYM'nin hazırladığı sınavdaki soruların her birini çözebilirsin. Yani zor soru çözmek demek ÖSYM'nin hazırladığı soruları çözebilmek anlamına gelmiyor. Burada önemli olan tarz meselesi. Tamam umarım anlaşılmıştır. Şimdi devam edelim. Dokuzuncu örneğimizle bir diğer sayfada. Katalog çekimi yapan bir fotoğrafçımız var ve model bu fotoğrafçı ile model arasında 12 metre mesafe var e, düzgün açı ve ışık ile güzel pozu yakalamak isteyen fotoğrafçı modeline demiş ki benimle aynı doğrultuda ya 4 metre yakınıma gel ya da benimle aynı doğrultuda 2 metre uzağıma git diyor buna göre model ile fotoğrafçı arasında olması gereken mesafeyi gösteren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir Şimdi öncelikle e, sevgili arkadaşım 12 metre bir mesafe vardı ya 4 metre Yakınıma gel demiş yani ya 8 metre uzağında dur ya da 2 metre uzağa git demiş yani 14 metre uzaklıkta dur demiş ya 8 ya 14 Yani ben şunu diyeceğim kökleri 8 ve 14 olan denklemi arıyorum tabi mutlak değerli olarak vermiş bize bunları da halledebilmek için bir taktik var Yani bütün şıkları çözüp cevabı 8 ve 14 çıkanları bulmak yerine şunu yapabilirsin 8 ile 14'ü topla ve 2'ye böl. Yani aritmetik ortalamasını bul. 8 ile 14'ün tam ortasındaki sayı 11'dir. O halde ikisinin 11'e olan uzaklığı eşittir. 11'in 8 veya 14'e olan uzaklığı ikisi de aynıdır fark etmez. 3 işte senin aradığın denklem bu. Kısa yoldan bunu bu şekilde bulabilirsin. Cevap da C seçeneği olur. Tamam öğrettiğim taktiği lütfen unutma. Devam. 10. soru. ABC birer rakam. Tam sayı özür dilerim. Eee... Şu gösterim A ile C'nin toplamının B'ninci kuvveti anlamına geliyorsa O zaman bunun değeri kaçtır diye sorulmuş Gayet basit bir soru ÖSYM bu şekilde kutucuk soruları sorabiliyor Ve bu kutucuk soruları sandığın kadar zor olmayı biliyor Aklında bulunsun Bu tarz soruları özellikle ilk 12 soru içerisinde sorulan bu tarz soruları Lütfen kaçırma Senden rica ediyorum Sen bu ilk 12 e, sorudan hata çıkarırsan Aşırı derecede üzüldüğün yer burası olacaktır Çünkü Direkt olarak çok basit sorularda net kaybına uğraman sen, senin için daha moralini yıkıcı bir sebep olacaktır. Aman'a dikkat. Burada eksi 2 ile 5 toplanmış. Yani 3. Ve bunun karesi alınmış. Eşittir 9 cevabın olacaktı. Doğru cevap C. Tamam. Devam ediyorum 11. soruyla. Üzerinde 0'dan 108'e kadar olan tam sayıların yazılı olduğu bir cetvel well türünde... Her n tam, tam sayısının bulunduğu kenar üzerindeki sıfıra olan uzaklığı kök n birimdir. Bu özellikteki bir cetvelin alt ve üst kenarlarına sırasıyla kırmızı ve mavi renkte düz çubuklar konulduğunda şekildeki gibi görünmüş. Buna göre mavi renkli çubuğun boyunun kırmızı renkli çubuğun boyuna oranı kaçtır diye soruluyor. Bir kere mavi renkli çubuğun boyu direkt olarak kök 75'e eşittir. Kök 75'te biliyorsun 5 kök 3'tür. Şimdi kırmızı renkli çubuğun boyuna bakalım. Kök 108, eksi kök 27'dir arkadaşlarım bunun uzunluğu da Sonuç olarak şundan şurayı çıkardığımız zaman burayı buluruz. Kök 108 demek 6 köküçtür. Kök 27'de 3 köküçtür. Bundan bunu çıkarırsanız 3 köküçün ta kendisi kalacaktır. Dolayısıyla artık bizden isteneni biliyoruz. 5 köküçün 3 köküçe oranı sorulmuş. 5 köküçü 3 köküçe bölerseniz eğer köküçler gider ve cevap elinizde kalır. Doğru cevap 5 bölü 3 olacaktı. Yani doğru cevabımız B şıkkıydı. Ve son sorumuz. Son soru güzel bir soru. Ee, bazı şeylerin de aslına bakarsanız ben bu soruyu çözdükten sonra e, aklımda canlanan daha farklı yine bununla alakalı ama daha farklı bir soru daha yazdım. Yine o soruyu da ilerleyen zamanlarda sizlere paylaşmak isterim açıkçası. Sorumuza bakalım ve video sonu konuşmamızı yaptıktan sonra dersimizi bitirelim. Hadi bakalım. Melek kareköklü sayılarda toplama işlemini A ve B sıfırdan büyük olmak üzere yanlış anlamış. Kök A artı kök B'yi A ile B'yi toplayıp tek kök içerisine alarak yazmış. Yani böyle öğrenmiş. Buna göre Melek bu işlemlerden hangilerini yanlış öğrendiği bilgiye göre çözerse sonucu yine de doğru bulur diye sorulmuş. Demek ki böyle sayılar var. Şimdi kök 144 normalde doğru sonucu buluyorum ben. Burası 12 burası 9 topladım 21. Burası 3, burası 4, 3 ile 4 topladım 7, böldüm 3. Doğru cevap 3 olacaktı. Melek nasıl bulmuş? 144 ile 81'i toplamış 225, bunun karekökü bölü 9 ile 16'yı toplamış 25, bunun karekökü. Üst taraf 225'in karekökü 15, 25'in karekökü 5, böldüm 3. Aa gerçekten de doğru geliyor sonuç, demek ki birincisi olabilir. 2'ye bakalım. Kök 96. Biliyorsun ki kök 96 16 kere 6'dır, yani 4 kök 6'dır. 24'te 2 kök 6'dır toplarsanız 6 kök 6 gelir bunu şurası yine 2 kök 6 idi burası da kök 6 toplarsak 3 kök 6 gelir bunu buna oranlarsak 2 gelecektir yani doğru cevap 2 normalde meleğin bulduğu şekilde yapalım 96 ile 24'ü topladık 120 kök 120 bölü 24'te 6'yı topladık kök 30 bunu tek kök içerisine yazar melek 120 bölü 30 ne yapar 4 kare kök 4'te 2'ye eşittir der 2, 2. O zaman bunu da kendi öğrendiği yanlış bilgiye göre yine yanlışlıkla doğru şekilde çözecektir. Ve 3'e bakalım. 121'in karekökü 11, 1'in karekökü 1 topladık 12 bölü 36'nın karekökü 6 burası 5 topladık 11 yani 12 bölü 11 gerçek cevap. Peki meleğin bulduğu şekilde kaçtır? Kök 122 bölü 36 ile 25'in toplamı da 50-61 yapacaktır. Bunu da sevgili arkadaşlarım. Tek kök içerisinde oranlarsanız 122 bölü 61 2'yi verecektir kök 2. Kök 2 buna eşit mi? Değil. O halde bunu bulamaz. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktı diyebiliriz. Ve böylelikle başka sayfamız kalmadı. Başka sorumuz kalmadı. Yaklaşık olarak bir 32-33 dakikada çözdük sorularımızı. Gayet güzel, seveceğin türde sorulardı. Önemli olan senin de sevmen değil zaten ama özseğmenin sevmesi gereken sorular... Ama sen de farkındasındır. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. ÖSYM sınavları çoğu zaman canımızı sıktığı şekilde dile getiriyoruz. Çünkü sevmiyorsunuz. Sevmiyorsunuz sınavı. Yani açıkçası zamanında ben de sevmiyordum. Yani bizim zamanımızda ben ÖSS'ye girdim. 180 soru 180 dakikamız vardı. Tabii sorular bu şekilde yeni nesilleştirilmemişti o zamanlar. Daha klasik sorular vardı. Yani... Ee, sınava girmeden önce çözdüğümüz soru bankasındaki bir soru sadece rakamları farklı biçimde sınavlarımızda karşımıza çıkabiliyordu. Ee, fakat şimdi öyle değil ama ben yine de buna rağmen sevmiyordum. Ee, çünkü bana göre yanlış geliyordu. Yani ben orada tıp okuyacaksam, matematik okuyacaksam, mühendislik okuyacaksam veya radyo televizyon okuyacaksam veya hemşirelik okuyacaksam herhangi bir bölüm okuyacaksam Bununla alakalı örnek veriyorum ben tıp okuyacaksam neden bu kadar fazla Türkçe yapmak zorundayım veya matematik okuyacaksam neden biyolojiyi çözmek zorundayım veya mühendis olacaksam neden biyoloji çözmek zorundayım neden daha iyi edebiyat yapmak zorundayım Türkçe yapmak zorundayım bunları anlamlandıramıyordum hala aynı şeyler yine geçerli ama bunun ölçümü bu şekilde yapılıyorsa ve bu sistem bu şekilde ilerliyorsa ya bu deveyi güdecektik ya da bu diğerden gidecektik ama biz bu deveyi gütmeyi tercih ettik tabii ki sevgili arkadaşlarım ama şöyle bir durum var yani hani tamam sevmiyor olabiliriz eyvallah sistemi sevmiyor olabiliriz sınav sistemini eğitim sistemini ama hani nasıl diyeyim yapılabilir mi evet bence yapılabilir. İki zamanında ben de sevmeye, sevmeye yaptım arkadaşlar. Yani matematik mat bir mat toplam otuzlardan 60 soru çıkıyordu. Ve bu şekilde sevgili arkadaşlarım fullemiştik. Kimya ve biyolojim kötüydü sadece. Ama olsun sıkıntı değil. Matematik bölümü kazanacak kadar bir puan almıştık. Zamanında da o şekilde bir tercih yapmıştık. Şimdi de sevgili arkadaşlarım sizlerden rica ediyorum. Sıkılmaca yok. Sınava adım adım yaklaşıyorsunuz artık. Bakın kaç gün kalmış, 40 küsür günler kalmış, 50'ye yakın, 40 küsür, 40 küsürat günler kalmış. Yani artık burada sizin yapmanız gereken sistem eleştirisi değil, tamamen sistemin gerektirdiği biçimde ders çalışmak. Burada sevgili arkadaşlarım amacımız şu değil. Biz üniversitede de aynı mantaliteyle çalışıyorduk sınavlara, vizelere, finallere. Mesela örnek veriyorum. Cebir hocamız final sınavı yapacağı sıra ben gidip farklı bir üniversitedeki yani ne bileyim Yıldız Teknik Te Matematik bölümünde e, okutulan kitaptan veya o hocanın sorduğu sorulara çalışarak kendi hocamızın sınavına girdiğim takdirde ben sıfır alırdım. Yani öyle bir mantık. Burada önemli olan hocanın tarzını anlamak. Çünkü soruları o hazırlıyor. Tamam mı? Yani Ahmet Sinan Çevik hocanın sorularını Çözebildiğim takdirde ben o sınavdan yüksek not alabilirdim. Bu diğer hocalar için de geçerli. Yani kalkıp da gidip e, özellikle teorik dersler için söylüyorum. Pratik dersler için değil ama teorik dersler için. E, kalkıp gidip de farklı bir üniversitede çıkmış vize soruları, final sorularını hazırlanıp istersem 30 gün çalışayım bir finale, istersem 1 ay, 2 ay, 3 ay çalışayım. Hiç sıkıntı yok. Eğer ki o sınava girersem ben yine sıfır alırım. Önemli olan Ahmet Sinan Hoca'nın e, tarzını anlamak. Onun tarzını yorumlayabilmek, onun sorularını çözebilmek. Burada sizin için önemli olan her ne kadar anlamsız gelse de bu. Tamam. Ben çok zor, ben aşırı derecede zor soruları çözebiliyorum. E, ÖSYM'yi de çözerim. Ha, o iş yaş. Siz ÖSYM tarzı soruları çözebildiğiniz anda, ÖSYM'nin istediği şeyleri anladığınız anda, onun stilini anladığınız anda ÖSYM'nin sınavında başarılı olursunuz. Tamam sıfır almazsınız eyvallah yine güzel netler yapabilirsiniz ama dediğim gibi tüm soruları anlayabilmek için tüm soruları çözebilmek için tüm soruları birinci defada okuyup anlamanız için bak bu çok değerli onun stilini onun tarzını anlamanız gerekiyor lütfen yalvarıyorum sizden hocam daha zor sorular çözelim gibi yorumlar gelmesin. Arkadaşlarım diğer videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.